Sen kimsin? Allah'ın kulu. E, oyuncu olmaya çalışan, bu müthiş piyasada e, ayaklarının üstünde böyle ısrarla hak ve hukuk arayarak devam eden yoluna bir adamım. Evim var, yazlığım var, sigortam var. Hani düşünen olursa ama evliyim. <gülüyor> Oyunculukla geçinebiliyor musun? E, i̇kinci bölümde olayı anlatamayacağım bir şey ama bir şeyden dolayı çok ne, rahatsız oldum. Bende de hiç ilgisi yoktu ama sette bir kadınla yapılan bir hareketten dolayı e, ben rahatsız oldum. Halk ve yani, bir adam olmak aslında sektörün genelinde değil Türkiye'nin genelinde dışlanmak anlamına gelir. Evet. Pandemi döneminde bir 9 aylık e, hiç çekinmeden söyleyebilirim ruhsal bir bunalıma girdim. Merhaba, bu videoda Gürkan Tavukçuoğlu'nu mercek altına alıyoruz. Hoş geldin Gürkan. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, böyle aynaya bakar gibiyim. Kıvırcık saçlar, ela gözler, evet. küpe aynı yerde, sakal evet. kıvamında. Hayran kaldım. Eyvallah. Sen kimsin? Allah'ın kulu. E, oyuncu olmaya çalışan, bu müthiş piyasada, e, ayaklarının üstünde böyle ısrarla hak ve hukuk arayarak devam eden yoluna bir adamım. E, oyunculuk mevzuluyum. E, oyunculukla ilgili dersler veren, e, işte bir sanat merkezi işleten gibi. Aklını, fikrini yitirip tiyatroyu vermiş bir adam. Tiyatro son dönemlerde en e, yaralanan e, şeylerden biri oldu, alanlardan biri oldu. E, sen tiyatro kurdun galiba değil mi, kendi okulun? Ya evet ya. Yani öyle bir... Bana vayın geldi bir gün. <gülüyor> Onu sana soralım, yani şu an ne hissediyorsun, nasıl bir durumda? Değer ya şaka mi? bir şey. şimdi ben çok keyifli bir adamım ama böyle biri tiyatro dinince ağlayasın geliyor artık. Yani bütün o keyfim, her şeyim kaçıyor. Hmm. Çünkü büyük emek isteyen bir şey yapıyorsunuz ve ben geçen sene işte bir oyun vardı Kadınlar Filler vesaireler diye onu yönettim. Bir para harcadım ve bir anda pandemi diye bir şey geldi. Zaten öncesinde de kan da hani pandemiyle iyice işler başka bir boyuta gitti. Şimdi birçok tiyatronun, tabii ben bu arada birçok tiyatro da de yıllardır içeceğim. Hepsi böyle abim, kardeşim falan filan. Hangisiyle konuşsam bitti, kapattı, gitti. Yani bu ülke nasıl tiyatro toparlanabilir? Müzisyenlere bir destek verildi devlet evet. tarafından, 3000 ee, e, şey, esnafa da verildi kira desteği gibi, peki oyunculara verildi mi tiyatro? Verildi, yok. her zaman ki şöyle bir değer verildi oyunculara, siz oyuncusunuz ya, e, bu ülkede öyle bir şey var, oyuncuysan paran var, pulun var, e, keyfinde yerinde, keyfine bu işi yapıyorsun, yoksa geçim kaynamlı bizim başka bir şey ve ben başka kötü işlerden geçiniyorum, bu işi keyfine yapıyorum gibi algılanıyor sanırım. Birçok oyuncu arkadaşım gibi. Oyuncuya bir destek olmadı. E, bu arada müzisyenlerin de çoğuna bir destek olmadı. Bir söylevi oldu ama o söylevi devamında hiçbir şey duymadık biz. E, şey de çok komik bu arada, yani bana mesela ne diyeceklerdi onu da merak ediyorum. Müzisyenlerle ilgili Candan Erçit'in görüşmesinden çıkan konuşma şu, işte madem öyle müzisyen olduğun kanıtlasın, neyle bir video çeksin, çalsın kemanını, biz de ona 1000 lira ya da işte 3000 lira yatıralım diye bir kafa vardı. Bana ne diyeceklerdi? Audition <gülüyor> mu Oyuncuyum, evet. Ee, hemen oynuyorum deyip, ne Ne <gülüyor> oynayabilirim? Yani çok tabii, tabii tabii bir, bir hemen oldum. Romeo ve Juliet falan ya da olmak ya da olmamak, aldın mı? Aldın mı? 1000 lira ne olur falan diye. Maalesef öyle bir kafaya gitti. Ee, yok yani öyle <gülüyor> bir şey yok. Ee, hazır konusu açılmışken devam edelim. Sanat genelde ülkemizde senin de birazcık değindiğin gibi hobi olarak görünüyor, bir iş olarak görünmüyor. Hmm, maalesef. Ve hep sorulur sigortalı bir işin var mı? Senin var mı? Ben sorayım seversen. Var. <gülüyor> Şimdi bizim aile çok zengin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, e, ben akılcı bir hamle yapıp e, zamanda oyunculuk yaparken yani yalı çok oldu. E, burada tam şey demeni bekliyordum aslında, çok genç gözüküyorsun falan ama olmadı. E, Neyse, ee, zamanında bundan 20 sene önce aşağı yukarı başladığımda e, dedim ki benim bir iş daha yapmam lazım. Zaten babam da atayerkil bir aile ve sürekli şey diyor yani ''Oğlum oyunculuk hobi tamam bileğine başka bir bilezik tak.'' diye. Ve ben de Endüstri Mertesi okuyorum zaten. Arkasından oyunculuğa geçiyorum. Sonra işte insan kaynaklıyım. Ben sürekli bir şey okuyorum. E, o dönem şöyle bir karar aldım. Dedim ki bir iş kurmam lazım ya da ailemle bir işi devam ettiriyor olmam lazım. ve Babam da öğretmen. E, bir özel okul durumuna girdiler. Kardeşlerimle dedim, Abi, bir dakika güzel, burada bu işin sanat kısmı olacak muhakkak ki. Bana kaldı yük. Beklediğinden fazla mı olsun, o da güzel oldu. Orada sonra bir süresin sanat merkezi açabileceğim bir alan oluştu. Ve ben orada kendi şirketimiz aslında sigortalı olarak hayatımı devam edebildim. Bu da benim iş seçebilme özgürlüğümü verdi bana. Sigortalı işim var yani. Var. Ee, Annem, babam da rahatladı. var. Annem, babam? Rahatladı, rahatladı yani. evet artık sigortalı. Evim başladı. var. Yazlığım var. Sigortam var. Hani düşünen olursa. Ama <gülüyor> evliyim falan. <gülüyor> Oyunculukla geçinebiliyor musun? Tiyatro mu, televizyon mu? İkisini de birden alalım. Okey. Eğer... Ee... Sürekli bir işteyse eğer geçinebiliyorum. Ama ben düzenimi öyle kurmuyorum. Yani gerçekten e, bir dönem sürekli iş şey yaptım ben e, aşağı yukarı 10 sene boyunca yaz-kış hiç aralıksız dizi çektim. Tabii ki de geçindim. Yani motor aldım, araba aldım, aldım da aldım yani e, çok güzel de geliyordu çünkü. Ama oyunculuk böyle bir meslek yani bir gün birileri diyor ki tamam sıkıldık bu adamdan bu yüzden diyebiliyor. Çat bir kesiliyor, sonra kalıyorsun tabii parasız. Ya da 7 sen tamamen kalıyorsun parasız durum oluyor. Ama e, televizyon yapan bir adamın Gerçekten güzel bir iştirse ağlaması gerektiğine inanmıyorum. Tutumlu değildir diye. Evet, en büyük sorun da o zaten. Evet. Mesneğe ilk adım atışı nasıl oldu? Sene... 1900 <gülüyor> çok eski gibi geliyor bana. Sene 1900... Yok bir dakika söyleyeyim. 2003, özür dilerim. Ondan önce tiyatro var ama tiyatro biraz böyle şey, lise dönemlerinde... Kaç yaşındasın? 40. 40. Ya çok değil yani. Çok değil değil, çok değil. 40. Şimdi mi? Biraz önce yapayım, daha keyifim yerine gidelim. <gülüyor> ben 34 yaşındayım yani çok da. <gülüyor> hiç göstermiyorsun. Ciddi mi? Zaten Gerçekten. yaz aldım şu an gidiyorum, öyle. yazacağım herkese. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, e, sene 99'da tiyatroyla böyle tanıştım, lise falan dönemleri bir şeyler yapıyordum ama... ...hep aklım benim spor akademisindeydi aslında. Çünkü böyle şeylere meraklıyım. Zıplayayım, hoplayayım, havada takla atayım, dövüşeyim. Fakat sonra bir işte sağlık problemi yaşadım ayak bileklerimle ilgili. Dans da ediyordum. Aslında dansla başladım. Ama ayak problemi yaşayınca kıkırdaklarından biri yok. Yapay var, diğerinde çiviler falan. Bayağı ciddi problemler. Babam hep diyordu oğlum yerinde dur zıplama diye ama <gülüyor> öyle bir şey değil tabi. Ee, sonra e, 2003 senesinde e, bir bölüm Ekmek Teklisi'ne gittim ben. Yani biriyle anlaştık, menajerim vardı. E, gittim Ekmek teklisine. Orada biri dedi ki ya bu adam Allah Allah çok iyi, sen nerede oynadın dedi. Üç günü dedim, yani yerde oynamadım. İlk buraya geldim. Allah dedi. Orada bir telefon zinciri falan. Sonra 10 sene sürdü o zincir. Aralıksız. Yani nasıl bir ışık gördülerse benim göremediğim. <gülüyor> Böyle devam etti. 2003'de Ekmek Teknesi'nden sonra ben kampüs sana girdim. E tabi popüler bir işti. E, popüler olunca bir anda genç oyuncu. Çocuğu bir yerde daha, bir yerde daha derken. Bir de bütün çocukların gibi bir oldu. 45 bölüm. Kadir İnanır seti. E, çok değişik adamlarla çalıştım ben. Yani Kadir İnanır. Demet Evgar'ların olduğu bir setten çıktım. Arkasından İsmail YK'lı bir sete, İlhan Mansızlı bir sete. Ee, Osman Sınav'la 3 seneye yakın çalıştım. Ee, ve sürekli böyle şeyler oldu. Ee, i̇şte iki tane sinema filmi çektim o arada. Ee, bir gün oturuyorum evde. <gülüyor> Dediler, Umut Atısı diye bir film çekiliyor Türkiye-İngiltere ortak yapımı. Başlıyor. Bak ben mi dedim? Yani hani ben <gülüyor> emin, değil, emin misiniz falan oldum böyle. Bir baktım başlıyor oynadım. Arkasından bir gün bir görüşme için yağmur yapıma gittim. Ee, Emrah geldi. Ee, Emrah Erdoğan, eski Emrah İpek geldi. Bir konuşalım mı dedi. Bir film çekeceğim başrolü, dört başrolüm var biri sensin dedi falan. Ben böyle teklif alıyorum. Bilmiyorum. Yani niye böyle teklif aldığımı da bilmiyorum. Yani peşinden koşmuyor musun? Ya koşunca olmuyor zaten. Buna da inanmıyorum artık biliyor musunuz? Yani... Öyle bir anlattın ki her şey tesadüfen oldu. Değil değil. Yani şöyle çok çalışan bir adamım ben. Ee, örnek veriyorum şimdi oynadığım dizide de onu yapıyorum. Ben akşam eve geliyorum, kaçta olursa olsun ezberimi yapıyorum, işte notlarımı alıyorum, psikolojisini yazıyorum. Yani o kadar net çalışıyorum ki, sanırım şöyle bir hikaye oluyor aslında, ben çok böyle tesadüfi gibi anlatıyorum ama şimdi çalışan e, adam o parıldıyor o sette. Belli oluyor yani, gidiyorsun sete her şeyinle, hazırsın, psikoloji hazır, her şey hazır falan böyle. E tabii ki biri birini öneriyor. Şuna çok inanıyorum bu arada. E, i̇stediğin kadar iyi bir menajer, tabii ki de çok önemli, ayrı bir konu. İstediğin kadar etrafın olsun. Sen setin bir tanesinde, da bak bakalım iş geliyor. Ben buna çok inanıyorum. Üslubu olan bir adam bu arada. Hak bir hukukçuymdur, sivriyimdir. Ama bir yandan da e, hiç böyle yani zıtlaştığım bir durum olmaz genelde settekilerle. Hak ve evet. hukukçu bir adam olmak aslında sektörün genelinde değil, Türkiye'nin genelinde dışlanmak anlamına gelir. Evet. Dışlanıyor musun? Hayır. Çünkü e, şuna çok önem veriyorum. Önce ilişkilerimi kuruyorum. Kimden zarar görebilirim? Benim bir şeyim var ya, çok enteresan. Bunu bazen, mesela Osman Hoca ile çalışırken bana lakap takmışlardı. Şey, araba güzeli, kitap kurdu falan. Nedeni şu, setin ilk bir iki haftası dışarıda kalıyorum ben. Yani ne olursa olsun rolüm, böyle dışarıdan izliyorum, yemek bile yemiyorum falan. Böyle. Psikopatik bir belki durum olabilir ama öyle kalıyorum dışarıda. Kim zararlı, kim değil? Ayıklamaya çalışıyorum aslında. Ayıkladıktan sonra ona göre ilişkilerimi kuruyorum. E problem yaşadığım oluyor ama ondan sonra yaşadığım problemlerin hakkını ararken o setin yüzde olarak çoğunluğu zaten tanıdığı için adam haklı diyor. Yaşadığım problemler olmadı değil. Ama Orada. çözüyorsun genelde. Çözülüyor Olur. ya. Çözülüyor. Yani ben çözüyorum. Çözülmediğini varsayalım. Çeker gider misin? Giderim. Giderim. Peki hayatın hangi projede yaptın? Bir e, kanlı düğün bir proje vardı. E, Girdim ve e, ikinci bölümde olaya olayı olay anlatamayacağım bir şey ama bir şeyden dolayı çok e, rahatsız oldum. Ben de hiç ilgisi yoktu ama sette bir kadınla yapılan bir hareketten dolayı e, ben rahatsız oldum. E, şirkete de bir şey söylemedim. Yani böyle bir gerek de duymadım açıkça. E, sadece çıkmak istediğimi söyledim ve çıktım. Hayatının dönüm noktası neydi? Eğer oyunculuksa hayatımdaki... Yani benim iki dönüm noktam var. Biri 27 yaş. Her şeyi bıraktığım ve... E, Oyunculuğu bile hatta bırakmayı düşündüğüm ve sonrasında 2-3 sene sonra da ara verdiğimi döneme girmiştim. Biri 27 yaşım. Ne oldu bilmiyorum. 27'ye kadar böyle sürekli çalışan bir adamken 27'de bir duygusal bir şeyler oldu bana. Ben evleneceğim, ben çocuk sahibi olacağım, ben oyunculuk yapmayacağım. Bu sektör beni hak etmiyor falan kafalarına geldim böyle tuhaf bir ego ile. Ee, ve böyle bir dönem yok. Hatta içki içiyordum içki içmeyeceğim. Ee, i̇şte şunu yapacağım, bunu yapacağım, daha böyle ilme falan, bilme hepsine verdik kendimizi falan. Böyle değişik bir kafaya girdim. Bir buydu dönüm noktam. İkinci dönüm noktam da pandemi döneminde bir dokuz aylık, e, hiç çekinmeden söyleyebilirim, ruhsal bir bunalıma girdiğimi biliyorum. E, şu anda bunu bilebiliyorum, o dönem değil. E, o dokuz ayım, e, hani derler ya, ana ağladı, ana ağladı. E, ama bomba gibi döneceğimi söylemiştim. Bomba gibi de dönüyorum şu anda. Çünkü dibe vurdukça, o hikaye çok doğruymuş. E, Ayaklar ne kadar yere giderse o kadar sağlam zıplayabiliyorsun. Ben bayağı dibiyi yaladım o 9 ayda. Çöktüm, çöktüm, çöktüm, çöktüm, ağladım, zırladım, her şeyi yaptım. E, çok insanı üzdüm, çok insanın beni üzdüğünü gördüm. O, o arada da arkadaşlarımıza seçmiş olduk e, ve zıplamaya karar verdim. E, ve şu an beraber olduğum menajerimle, sevgili Umut'la ve Filiz'le de zıplamaya karar verip zıpladık. Ben bu saatten sonra da çok aşağı döneceğimi de düşünmüyorum. Bu da egomuz. olsun. Hiç torpil kullandın mı? Hiç. Yani hatırlamıyorum. Hani böyle hiç deyip de böyle tuhaf biçik bir şey yapmayayım ama hatırladığım yok. Senin bildiğin bile kullandığım bir yer varsa söyle kabul edeceğim sözü. <gülüyor> yok. Aa var. Ama bu işte değil. Hemen söyleyeyim. Ben e, bir dönem seminerler verdim. E, Kendimi eğitim kısmında da vermiştim O bıraktığım dönemde oyunculuğu. Seminer dönemimde ilk torpili, babam sağolsun e, Türkiye'nin en büyük sempozyumunu beni alarak bir torpil uyguladı. Ama tabi ben o sempozyuma girerken kantar içi, Kant içinde kaldım. Hatta bir gün önce böyle bağırsak sistemi bozuldu. Ne yapacağım ben yarın çıkmasam mı? Hatta şey dediğimi biliyorum dönüp babama, Sakalların var. Top sakal falan bıraksam hani daha profesör durur falan diyor böyle saçma bir şeyle gelmiştim. Ama şey, yani çalışma kafasına çok sahip. Onu da hakkıyla verdik. Sonrasında kimse hani aa torpil falan demedi. Ben tüm Türkiye'yi gezdim seminerle ondan sonra. İşkolik misin? Galiba ya. Yani buna o... sevinmiyorum. En çok çevrende kimi rahatsız ediyor? Sanırım eş, eşime olabilir, kızıma olabilir. Yani iki kızım var ama bir tanesi daha henüz bir konu bir şey olmuyordur. Ama büyük kızım geçen şey dedi, e, görüntülü aramış, setteyim. E, efendim dedim, seni bırakmayan kim dedi, tesadüte yönetmen yardımcısı yanımda. Dedim ki, bu dedim, uzattım telefonu. Babamı bırakır mısın bir görmek istiyorum dedi, yani galiba bir ufaktan. Ee, o üzüyorlar tabi ama onlar da hakim. İşte bir arada sete götürüyorum, görüyor. Babacım sana acıdım diyor falan. Yani şey, toparlıyoruz. <gülüyor> Günlük kaç saat çalışıyorsun? Şu arada 16 yani 14, 15, 16 saati buluyordur çalışmam. İlk tokat yedin mi? Rol-i mı? Yok gerçekten. Yedim. <gülüyor> kaç yaşındasın Bekim'de? Ee, i̇lk tokadım. İlk tokadımı dedemden yedim. E, o zaman atari salonları vardı. Ben ne bileyim ya kaçmışım gitmişim atari salonunda cebimdeki bozuklukları harcıyorum yani ama bütün herkes beni arıyor. Karadeniz ailesinde doğmuşum ama bu dedem o aile değil anne tarafım bu arada ama tabi herkes beni arıyor kısaca. E, atari salonundan aynasından oynuyorum, aynadan dedemi gördüm, kaçayım dedim, Kolon öbür tarafından döndüm, çıktım dedem ensemden yakaladı, o da albay emeklisi çevirdi, tokadı, bir vurdu. İki tur atıp arabaya yapıştım. Ben arabanın bir parçasıyım. Buradan da kan akıyordu böyle. Çok sağlam yedim tokadı. Hiç ahlaksız teklif aldım. mı? Aldım. Kimden ve nasıl bir teklifti? Birden fazla aldım. <gülüyor> e, yani isim isim gidemeyeceğim tabii şu anda. Çok doğru olmayacaktır. Evli bir adam olarak isimleri açıklarsam karımı saldırmasına Çok korkuyorum. Ama yok şaka bir yana bir menajerden şeylerini söyleyeyim, title'larını <gülüyor> bir menajerden almışlığım oldu. Ee, işte gelirsen bana çok eğlenirsin tadında. Ee, bir yapımcı e, ablamızdan, e, yapım sorumlusu ablamızdan e, bu diziye girmek istiyorsan e, çok basit. Sadece gel oturup konuşalım. Ama sadece gel oturup konuşalım var evet, kibar var böyle. Bunu da almışlığım oldu. Ama bunlar hep daha toyken oldu. Şu an kimse beğenmiyor bir postu Böyle teklifler gelmiyor. Neden? Bir şey beğenmiyorlar. Yaşlandı. <gülüyor> ''Senden geçti mi?'' diyor. ''Benden geçti.'' <gülüyor> ''Sen daha iyi erkeklere layıksın, yalanını hiç söyledin mi?'' Sen daha iyi. Yani daha kötü yalanlar da söyledim ya. Daha kötü yalanlar da söyledim. Ben, benim ilişkilerimde şöyle bir anlayışım var. Ee, çok net bir adamım ben. Ee, bir kız, yani eşim dedi, 3 gün sonra dönüp evleneceğiz tamam mı dedim. Tanıştıktan 3 gün sonra. ''Deli misin?'' dedi. Yo dedim. ''Aşık mı oldun?'' dedi. Yok o da değil dedim yani sadece karar verdim dedim yani hepsi olur zamanla dedim falan böyle bir film Karşıma çıkan eşinden önceki ilişkilerimde genelde şöyle bir durum oluyordu. Eğer ilk gün ikinci gün falan böyle bir hani tatsızlık hissediyorsam ben ayrılmayı çok istiyorum. Yani devam etmekten hoştu olmuyordum. Uzun bir ilişki istiyordum hep kısa sürüyordu bu yüzden. Bir arkadaşıma çok ısrarlıydı o yani e, hadi hadi hadi yani ne, neyin ısrarlıydı onu da bilmiyorum ısrarlı bir şekilde böyle beraberlik. Ya dedim tamam deneyelim ama yani yürümeyecek o kadar iyi biliyorum ki. Ama başladık bir ilişkiye bitmiyor. Yani buluşmak istemiyorsun zorla buluşuyor falan böyle yani bir garip ben bayağı bildiğin teslim oldum. <gülüyor> sonra bir gün dedim ki ya yanlış anlamadım ama ben dedim çok havardayımdır. Ben şöyleyim ben böyleyim ama ya kendine girendim onları anlatırken sonra dedim ki gerçekten hani bana, bana göre değil yani sen çok daha iyilerine layık o anlamda söyledim. Hani cümle o değil ama oraya getirdim fazlasıyla dolu dolu yine ayrılmadı. Sonra ben terk etmek zorunda kaldım. Çok sevdiğim bir şey değil. Sonra bayağı hukarete uğradım. Ya kapımın önü küfürlere kadar. Hiçbirinin ayağını kaydırmaya çalıştın mı? Yok ya, hiç topla, şey taraklarda mı bizim yok derler. İşim olmaz. şimdi olmaz. E, bir sektör... haber var, kaydırmışsın. Falan <gülüyor> süreciden geldi bana. Şimdi sektörle ilgili çok fazla söylenen, daha doğrusu toplumun e, algısı var. Normalde bir kısım insanlar çok ciddi bir şekilde oyunculara hayranken, <gülüyor> onlara örnek alırken bir kısmı da böyle çok olumsuz düşünceleri var konuyla ilgili. Ee, mesela ben bir vefat eden bir oyuncu paylaştığım zaman altına direkt şöyle odunu ateşi bol olsun, zaten gideceği yer belli gibi gibi cümleler geliyor. Sen e, bu konuda ne düşünüyorsun fikrini almak istiyorum bu tür tepkilerde. tepkilerle? Cehennemlik misiniz? Bu, çoğu oyuncu arkadaşının Önce bir oyuncu olmaları ile ilgili zaten bir şey söyleyebilirim. Yani oyunculuk mesleğini yanlış yazdımlamışlar. Kamera karşısında geçince oyuncu olunmuyor. E, oyun, hatta oyuncu da demeyelim buna bu arada. Bu da bence yanlış. Şöyle Sanatçı değil. Yok yok şey olarak söyleyeceğim. Yani işin doğru tarafından gideceğim. Şimdi sanatla ilgili bir şey yapıyorsanız sanatçısınızdır. Sanatçıysanız örneksinizdir. Örneksen ona göre yaşarsın. Şimdi bakıyorum bugün e, Instagram ağırlıklı bir furyadan yola çıkan bir oyunculuk var. E, ve hiçbirinin oyunculukla ilgili bir... ...durumu da yok. Öyle bir istekleri de olduğunu düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi ünlü olayım, popüler olayım... ...sevdaları var. E, ve yaptıkları hamlelerle... E, ...paylaştıkları şeylerle... E, ...o kadar bozuyorlar ki ortamı... ...bizleri de. Yani doğru olanı da... ...bozuyorlar maalesef ki. Cehennemlikler tabii ki de. Ha Gitmesinler, üzülürüm ama... ...cehennemlikler. E, bir diğer tarafta da şu var... E, ...sen cennetlik misin dersen... E, ...bilmiyorum... Yani bu benim alacağım bir karar değil. Ama ben kimsenin kalbini kırmamaya yönelik hareketler yaparım genelde ki e, hak edelim durumu vardır. E, ama şeylere çok gıcığım. Ben de paylaşıyorum bazen ama tanıdıysam paylaşıyorum. Mesela bir örnek veriyorum, çok severim Öztekin'i. Özçekin'i. Allah rahmet eylesin, çok seviyorum ama ben tanışmadım o adamla. Yani denk gelmedim bir yerde. Tanışmadım ve denk gelmediğim için resmini paylaşıp altına yazmak bana çok bir şey ifade etmiyor. Yani şu anlamda tabii ki de paylaşılabilir, kimseye kızmıyorum ama Paylaşıp altında bir de tanışmışım efektleri yapılması. Hatırlar mısın abi falan. Yani bir kere ölü bir adamı hatırlar mısın yazan gördüm ya. Yani. etiketleyip. Tabii tabii yani adam ölmüş etiketliyor ve hatırlar mısın yazıyor. Yani bu nasıl bir e, kapalı kalp. Yani onun bir kızı var bir memnesi var falan değil mi seven gerçekten tanıyanlar var. Sana ne oluyor lan? Durum oluyor. Ee, o yüzden doğru bulmuyorum. Ben Ayşen ablayı çok severim, Ayşen Guruday'ı. Çok nadir paylaştıklarından biri oydu. Ee, bir proje yapacaktık, ömrü yetmedi. Ee, biz tam projeyi konuşuyoruz ediyoruz derken bir tiyatro olayıydı zaten. Vefat etti, onu çok üzülme, onu paylaşmıştım mesela. Ben de röportaj yapacaktım kendisiyle, evet, görüşmüştük Necifliydi. hatta. Kendisi okeyledi, menajer ile de konuştuk, okeylendi. Daha sonra bir şey çıktı, bir pürüz çıktı falan, biraz ertelesek olur mu dediler. Erteledik, sonra ben memlekete gittim Urfa'ya, Urfa'ya gittim de aradılar. Yarın röportaj yapabilir miyiz, uygun musun falan. Hayır dedim şehir dışındayım ve bir gün sonra yoğun bakıma kaldırıldı inanılmaz. ve vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin gerçekten. Muhabbeti güzel bir insandı, çok, çok güzel yürekli bir çok, insandı yani. Çok yani, çok inanılmaz. İnanılmaz. Evet. Yani öyle oluyor genelde. Paylaşımlara, hayatlarına dikkat etmeyen oyuncular yüzünden Hepimiz egolu, hepimiz lüks içinde yaşayan, sadece birileri bizi tanısın diye sokakta gezen insanlarmışız gibi algılanıyor. Benim bir hayatım var. Hayatımı yaşamayı tercih ederim. Son sorum. Cennete gidiyorsun ve kapıda Yaradan seni karşılıyor. Yaradan'ın sana ne söylemesini isterdi? Ben genelde dua ederken ne der biliyor musun? E, derim ki, peygamberimizi en üst katına kabul edelim. Bunu söylerken içimden hep şunu geçirirdim. Beni de ona yakın tut. Ee, herhalde kapıda bana gel, gel böyle senin yerin şurası falan diye e, onun yanını gösteren birini isterim. Bunu dememin nedeni de söyleyeyim, öyle çok, sadece dini bir kafayla söylemiyorum. Din benim için çok büyük bir felsefedir. Ee, doğru adamların yanında olmaya hasretimden bunu Çünkü çok yanlış adamlarla çalışıyorum.